Derece Genel Türkiye'nin tarihi haber bildirimiyle karşınızdayız. Ben de Tarih Haber Tarihi.com'un haber bildirimi başlıyor. Yaklaşık 00.58'e kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri seçin, paylaşacağız. benim ana haber bildirimiz başlıyormuş. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanınca bulursak geliyor Tarih Haber TV, Haber TV, Facebook Tarih Haber, LinkedIn Tarih Haber, Yayı Tarih Haber, Tumblr Tarih Haber, Instagram Tarih Haber, Twitter Tarihi Haber. Reddit Dead 7308 Youtube Tarık Haber TV ve Kemer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlarız değerli izleyenler. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlaca olacak. BİKOLAY'da yayındayız. BİKOLAY kanalımız. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook canlı yayında yayın mevzup canlı yayın kanalımız Tarık haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Dike de yayındayız kanalımız Tarık Habert TV'den bize ulaşabilirsiniz. kanalımız var değerli izleyenler. Twitch kanalımıza abone olabilirsiniz. Twitch kanalımız Talik Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli Genel, YouTube kanalı, Twitter'da, Sohbet Odası kanallarımız var şuraya ve sizleri bekleriz değerli izleyenler. Yoğun avda yayındayız. Değerli izleyenler, yoğun av kralımız Tarkaver TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Yaklaşık ilk 0-0-58'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler. Ve efendim ilk haberimize geçiyoruz. Suriye sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. Helikopterler peş peşe havalandı. Suriye sınırında hareketli saatler yaşandı. Helikopterler peş peşe havalandı. Son dakika haberi bile Suriyenin kuzeyine yönelik olası bir askeri hareket gündemdeyken, Türkiye Suriye sınırından yeni bir görüntüler geldi. Suriye hattında yoğun helikopter hareketleri Martin e, Uçabilicisinden gözlemlendi. Helikopterlerin Rusya ile rejim ve birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. İşte son dakika haberin detayları. Suriye sınırında hareketli saatler. Helikopterler peş peşe havalandı. Son dakika haberine göre, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri harekat gündemdeyken Türkiye-Suriye sınırından yeni görüntüler geldi. Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği Mardin'in Musaybin ilçesinden gözlemlendi. Helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan helikopter hareketliliği Mardin'in Musaybin ilçesinden görüntülendi. Görüntülerdeki helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları ifade edildi. Musaibin'den görüntülendi. Musaibin'de ölen saatlerinde Suriye'nin Kamışlı kenti üzerinden uçan altı helikopter kentin doğu tarafında bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattına sıfır noktada görüldü. Helikopterlerin peş peşe Irak yönüne doğru gittiği Musaibin ilçesinden görüntülendi. Helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları belirtildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0058'e kadar değerli izleyenler. Koyafa Şampiyonlar liginin final maçında değerli izleyenler heyecanlı dorukta, Liverpool şu anda Real Madrid 1-0 yeniliyor evinde. Maç evinde. Golde 59. dakikada Viniculik Junior golü kaydetti değerli izleyenler. Maçı ulusal kanallardan izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Bakanlık sosyal medyadan duyurdu yurda girişine izin verilmediği değerli izleyenler. Hindistan'dan buğday ithal edildiği iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Hindistan'dan buğday ithal edildiği iddiasına yanıt verildi. Açıklamada analiz raporu sonucuna göre Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye, Hindistan'dan buğday ithal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 Türkiye-Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye buğday ithalatında yapılan bitki sağlığı kontrolleri, 5996 sayılı kanun ile bu kanuna bağlı hazırlanan bitki sağlığı yönetmeliğince yapılıyor. Hint sürmesi, Tirlita indica, hastalığı olan buğdayların, ülkeye girişine izin verilmiyor. Buğday ithalatında geldiği ülke ve mevçeğine bakılmaksızın, %100 analiz yapılarak hind sürmesi hastalığından arı ürün olması durumunda ülkeye girişine müsaade ediliyor. Bu uygulama sadece Hindistan değil tüm ülkelerden gelen buğday ithalatında da yapılıyor. Buğday ithalatında, hind sürmesi hastalığı için analiz yapılacağı ve söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, 2020 ve 2021 yıllarında tüm ülkelerin uluslararası bitki koruma sözleşmesi, TPPC, Temas noktalarına elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizlerle tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan ve Buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, Buğdayda da sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hastalıklı buğdayın yurda girişine izin verilmedi. Bitki sağlığı yönetmeliğinin, ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, bitki sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, Yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir hükü gereği ilgili günlük müdürlüğüne ve firmaya, ithalatın uygun olmadığının yazıyla bildirildiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti. Hint sürmesi hastalığı olmasının nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye, Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır. Sosyal medyada ithalat belgesi diye paylaşılan belge bitki sağlığı belgesidir. Onu hassasiyetiyle, tüm bilimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız, Halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün adımları titizlikle atmakta ve sağlıksız ürünlerin ülkemize girişine izin vermemektedir. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ve acı haberi duyurdu. Bir şehit. Ana haber bütterimiz devam ediyor yaklaşık 0058'e kadar değerli izleyenler. pozisyon sonrası Fatih Terim kahkaya boğuldu. Sosyal medya adeta yıkıldı deriz yani. Son dakika haberi ve şampiyonlar liginde Fatih Terim kahkaya boğanan Alisson ve Benzema. Son dakika haberi göre UEFA şampiyonlar ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği maç beklendiği gibi büyük bir tempoyla başladı. Müsabakanın 45 ikinci dakikasında Liverpool kalecisi Alisson ile Kerim Benzema arasındaki bir pozisyon sonrası Yorumcu Kemal Fatih Terim Kahka. Son dakika Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim'in kahkahaya boğana Anison ve Benzema. Son dakika haberleri. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Madrid'in karşı karşıya geldiği maç beklendiği gibi büyük bir tempoyla başladı. Müsabakanın 5-2 dakikasında Liverpool kalecisi Alisson ile Karim Benzema arasındaki bir pozisyon sonrası yorumculuk yapan Fatih Terim kahkaha attı. Karim Benzema Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde maçın TV8'de yayınlanacağı açıklanmış ve yorumculuk koltuğunda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in oturacağı duyurulmuştu. Tecrübeli teknik direktör, final maçının başlamasının ardından yorumlarıyla Spiker Gökhan Abdike eşlik etti. Gol iptal edildi. Real Madrid'in 43. dakikada bulduğu gol sonrası VAR'ın vereceği kararı değerlendiren Terim, iptal kararı gelirse offside'dan gelir dedik ve gol, offside gerekçesiyle iptal edildi. Fatih Terim kahkaha attı. Bu pozisyon sonrasında oyun devam etti ve Liverpool kalecisi Alisson Beper, payağındaki topu kendisine baskı uygulayan Karim Benzema'ya nişanladı. Yaşanan bu pozisyonun ardından Fatih Terim kahkaha attı. Karus benzetmesi. Bu anı sosyal medyada değerlendiren futbol severlerde de Loris Karus'a benzetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm dünya o pozisyona kilitlendi. Bu teklifi ve... haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.058'e 00, kadar değerli izleyenler. Şehrin en işlek caddesinde yaşandı. Her ikisi de gözaltına alındı. Sebebi ise bakın ne çıktı. Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı. İkisi de gözaltına alındı. Bursa'da yaşanan olay akıllara duygunluk verdi. Arama kaydı bulunan Raşit Atilla'nın bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Karşısında bir anda polisleri gören Atilla ne yapacağını şaşırdı ve kız arkadaşını rehin alarak şehrin en işlek caddesine çıktı. Hem kendinin hem kız arkadaşının arama kaydı bulunan Atilla, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucunda her ikisi de gözaltına alındı. Bursa'da hakkında arama kaydı bulunan Raşit Atilla, Kaldığı pansiyonda polisleri karşısında görünce tabancayı kendi başına dayayıp, yine kendisi gibi arama kaydı bulunan kız arkadaşı Beyza Ayı da rehin aldı. İkna çabalarına rağmen bu şekilde pansiyondan kentin en işlek caddesine çıkan Atilla, polis tarafından vurularak yaralı ele geçirildi. Olay anı ise kameralara yansıdı. Her saniyesi kaydedildi. Olay, saat 18.30 sıralarında Merkez Osman Gazi ilçesi Ulu mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan Raşit Atilla ve Beyza A'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi. Pansiyona baskın yapan polisleri karşısında gören Raşit Atilla tabancayı başına dayadı, kız arkadaşı Beyza ya da boynundan sarılarak rehin aldı. Polislere direnen Atilla bu şekilde pansiyondan çıktı. Polislerin kendisinden uzaklaşmasını isteyen Atilla, Kız arkadaşını siper ederek sokakta yürüdükten sonra kentin en işlek caddesine çıktı. Polisin ikna çabalarına rağmen eylemini sürdüren Reşat Atilla, tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi. Atilla yaralı olarak yakalanırken, Beyza Ağa kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyza Ağa ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Beyza bu olayla ilgili ifade verdikten sonra hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınacağı öğrenildi. Bu arada rehin alma ve şüphelimin vurulma anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0058'e kadar değerli izleyenler. Sosyal medya sallandığı Melek Masson'un konser iptal sonrası flaş karar geldi. Bakın o karar nedir? Magazin. Magazin. Güncel. Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Masson'un ardından funda arar ve Derya da konsere çıkmama kararı aldı. Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Masson'un ardından funda arar ve Derya da konsere çıkmama kararı aldı. Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya da Isparta'da düzenlenecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurdu. Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak tepki göstermişti. Sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etmişti. Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso isyan etti, karanlığı ve sapıklığı. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz Melek Mosso bu haber sonrası sosyal medyada belediyeye tepki göstermiş ve şu paylaşımda bulunmuştu. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla... Hayallerimle her yeni gün geleceği sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bunun zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim. Vermeyeceğiz. Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz. Funda Arar ve Derya da konserlerini iptal etti. Melek Mosto'nun konserinin iptalinin ardından Isparta'da konser verecek olan Funda Arar ve Derya da konserlerini iptal etme kararı aldı. Funda Arar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı. Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere. Derya Ulu ise konsere çıkmayacağını sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı. Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız." Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.58'e kadar değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu, bir askerimiz maalesef şey düştü. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Ençekilit Operasyonu'ndan acı haber. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi verdi. Ençekilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen eğitimin patlaması sonucu yıllık piyade uzman çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ençekilit Operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen eğitimin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzi. Cavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimizi Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsallığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz denildi. Acı Haber, Konya'nın Hılgın ilçesi Esentepe mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve iki çocuk babası olduğunu öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.58'e kadar değerli izleyenler. Kentte korkuda olanlar yaşandı. 6.1'den yangın çıktı değerli izleyenler. Kozan'da korku dolu dakikalar. Altı farklı noktada yangın. Adana'nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Geçen sene birçok ilde peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle kentte korku dolu anlar yaşandı. İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozan Oluk mevkisinde bu saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme ve çevre ilçelerden gelen 31 aracız, 20 teknik ekip bir 20 ilk müdahale aracı ve 200 personelle yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılması engelledi. Yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 1,5 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.058'e kadar değerli izleyenler. Zülfüskeri film filmi Altın Palme ödülünü aldı değerli izleyenler. Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde İsveçli yönetmen Robin Zandt. TVT evet, ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni ile Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi. TVT ortak yapımı film Altın Palmiye Ödülü'nü aldı. Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde İsveçli yönetmen Ruben Öztürk, TVT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni ile Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi oldu. İsveçli yönetmen Ruben Öztürk, TVT ortak yapımı filmi Hüzün Üçgeni ile 75. Cannes Film Festivali'nde altın palmiye ödülünü aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ayrosmit'in yıldızından üzücü haber. Hocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle. Suyu oradan elinen su ile Mert Öztürk'ün... Ana haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 0058'e kadar değerli izleyenler. Tepki çekmişti, FETÖ'cü isim için harekete bu FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada basketbolcu Enes Kant'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görselini ayakları altına alarak çiğnediği videoyu paylaşması üzerine resen soruşturma başlattı. Hareketi büyük tepki çeken Kant'e ilgili savcılık, 299. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. kadar değerli izleyenler, bir videosuna bugün, kucağında bebeği görenler inanamadı. Ambiyan görüntü. İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü. Bebeğin canını hiç esaydı. İstanbul Sultanbeyli'de bir konuyla sürdüğü motor kontrol etmeye çalışırken, diğer konuyla da kucağına yüzüstü uzattığı bebeği tutan motor sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün Bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Olay geçtiğimiz günlerde Beyli de meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir konuyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer konuyla da yüzüstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İndir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kız arkadaşını rehin alıp... Değerli izleyenler. Donald Trump'ın sözleri damla vurdu. kanlı saldırı sonrası silah fuarı düzenlediler. Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler. Trump'ın sözleri tepki çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 19 Uğur öğrenci 21 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı okul baskınının etkileri sürerken ülkede bu kez de silah fuarı düzenlendi. Fuarın açılış konferansında konuşma yapan eski Amerika Birleşik Devletleri başka Donald Trump'ın sözleri tepki çekti. İşte haberin detayları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'nde düzenlenen ve 19 bu öğrenci 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının etkileri sürerken, ülkede Ulusal Silah Birliği tarafından silah fuarı düzenlendi. Silah Fuarında Tepki Çeken Sözler Fuarın açılış konferasında söz alan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözleri tepkilere neden oldu. Eski Başkan Trump yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Çok eskiye dayanan bir söz vardır. Kötü birini silahla durdurmanın tek yolu, silahlı iyi biridir. Kötülüğün varlığı, yasalara uyan vatandaşları silahlandırmanın en iyi nedenlerinden biridir. 21 kişi ölmüştü. A15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robbill kokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilisede İzdihabı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.058'e kadar değerli izleyenler. Herkes ilgilendiriyor, sayı kalan dikkat çeken açıklama geldi. vatandaşların mağdur olduğu için değiştirildi denildi. Sıptan herkesi ilgilendiren açıklama vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu TVG, bazı özel hastanelerin kurumuna sadece belirli branşlarda yaptığı anlaşmaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle tüm vatandaşların tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasının sağlandığını bildirdi. Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerin belirli branşlarında sunulan tedavilerin vatandaşları mağdur ettiği için yeni düzenlemeye gidildiği vurgulandı. SİP'ten yapılan açıklamada, kurumun hali hazırda 8'i 175'i 235 üniversite ve 1.4119 bu özel olmak üzere toplam 2.429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle ülke çapında vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlandığı belirtildi. Başvuruların yüzde birine tekabül ediyor. Söz konusu 1.419 özel sağlık hizmeti sunucusundan sadece 24 ünün kısmı branş sağlık hizmeti sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada. Bu sağlık kurumlarına başvuru oranının ise özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvuruların yalnızca %1'ine tekabül ettiği bildirildi. Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedavilerin sevdiği tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerle diğer branşlarda anlaşma olmadığı için vatandaşlarda mağduriyet yarattığı kaydedildi. Düzenleme ile ne değişti? Konuyla ilgili bir düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi. Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımızın başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda ihtiyacı olan tüm branşlarda tetkik tahlil ve tedavilerini almaları sağlanmış olup sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasıyla özellikle kemoterapi hastalarının mağdur olacağı şeklinde basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup mevcut S.V.G. sözleşmeleri gereğince, bahse konu hastanelerin sözleşmelerini devam ettirmek istememesi durumda dahi yatarak tedavileri devam eden hastalar ile belirli bir program dahilinde devam eden fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi sağlık hizmetleri S.V.G. tarafından karşılanmaya devam edecektir kısmı branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin fesli değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır. Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı belirtilen açıklamada, bahse konu süre, Sözleşmenin kesintisiz devam etmesi konusunda önceki yıllarda da uygulanan rutin bir uygulama olup Svk ile anlaşma yapmak isteyen tüm hastaneler, süre sınırlaması olmaksızın Svk ile sözleşme yapabilmektedir. Dolayısıyla 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır ifadesi kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. MSB acı haberi duyurdu bir şehit. Adana'da sıkıysa yakala filmi. Anabeyer bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 00.58'e kadar. Cengiz Kurtoğlu konserinde siyahlı kavga meydana geldi. Herkes kaçışmaya başladı değerli izleyenler. Cengiz Putoğlu konserinde silahlı kavga, ortalık karıştı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen dartılı keşkek, tarım, hayvancılık, kültür sanat festivalinin kapanış konserinde Cengiz Putoğlu sahnedeyken çıkan silahlı kavga sonrası ortalık karıştı. Silahla vurulan bir kişi yaralandı. Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen dartılı keşkek, putarı, hayvancılık, kültür sanat festivalinin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs'ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu esnada EF ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında EF, silahla vurularak yaralandı. Coşkunu kalabalık, silah sesiyle birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte iki şüpheliği yakalayarak gözaltına aldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yılmaz Erdoğan'dan gülümseten açıklama, Umat Kurman'ı öpmek üzereyken, benden birçok pisliği aldığına inanıyorum."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 Kalerci yakın, yakınlarıyla koştu. Lüks araçlar için seferber oldular değerli izleyenler. O anlara kameralı bakın nasıl yansıtı? İzmir'de korkutan yangın. Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Çıkan yangın bir otogalerinin lastik deposuna sıçradı. Galeri sahibi ve yakınları par halindeki lüks araçları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Yangın... Akşam saatlerinde Binbaşı Reşat Bey Mahallesi Akçay Caddesi İzban tren raylarına yakın bir noktadaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada alevler Serkan Geyli ait otogalerinin yanında bulunan lastik deposuna sıçradı. Yüzlerce lastik alev alırken, yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibince alevlere müdahale başladı. Lüks araçları kurtarmak için seferber oldular. Yangın haberini alan galeri sahibi Serkan G. ve yakınları da itfaiye ekipleriyle alevlere müdahale ederken, plastik deposuna yakın noktada park halinde bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu. Lüks araçlar güvenli bölgeye çekilirken, iki aracın yangın dolayısıyla zarar gördüğü öğrenildi. Bir kişi dumandan etkilendi. Ötü yandan, Alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilenen Gökhan A.T. olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. İndir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0058'e kadar değerli isteyenler. Ve 14. kez zafere gidecek Finallerin takımı şampiyonu Real Madrid oldu. Son dakika Şampiyonlar Ligi'nde Zafer Real Madrid Son dakika haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan ve 90 dakikası nefes kesen misabaka Büyük bir tempoda oynandı. Her iki takımın da karşılıklı birçok pozisyona girdiği maçta kazanan taraf Vinicius Junior'un attığı golle 1-0'lık skoru yakalayan Real Madrid oldu. İspanyollar, Bu Zafer'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni 14. kez müzesine götürdü. İşte detaylar. Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, adına yakışır bir şekilde oynandı. Bir tarafta Turluva'nın sürpriz takımı Villarreal'i eleyenliğimi durur etti. Diğer tarafta ise organizasyon boyunca geri dönüşleriyle konuşulan Real Madrid. Her iki takımın da son saniyeye kadar büyük bir efor sarf ettiği mücadelede kupayı müzesine götüren taraf Real Madrid oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ve İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve İspanyol ekibi kupayı müzesine götürdü. Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti. 14. kez Müthiş bir turnuva geçiren Real Madrid, şampiyonluk ikini göstererek kupayı 14. kez müzesine götürdü. Jouztais damgasını vurdu. Real Madrid kalecisi Tfibaba Jouztais, karşılaşma boyunca yaptığı kurtarışlarla Liverpool takımına izin vermedi ve maça damgasını vurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fatih Terimi kahkahaya boğana. Haliçlolu benzinli. Haber temizlik devam ediyor, yaklaşık 0.058'e kadar değerli dostlar. Büyük tartışma çıktı, gol mu olsaydı mı? Tüm dünya o anları bakın nasıl izledi. Son dakika, Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünya o pozisyona kilitlendi. Gol mü? Offside mi? Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, karşılaşmanın 43. dakikasında Karim Benzema ile gol buldu ancak offside bayrağı havaya kalktı. Var kontrolü 5 dakika sürdü, tüm dünya o anları merakla izledi. Karim Benzema Son dakika haberleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı doğru çıktı Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği finalde İspanyol ekibinin attığı gol, offside gerekçesiyle iptal edildi. Real Madrid, karşılaşmanın 43. dakikasında Karim Benzema ile öne geçti ancak offside bayrağı havaya kalktı. Clement Kürt'in, Nihay Karar için VAR'ı dinledi. VAR'ın incelemesi 5 dakika sürerken, tüm dünya verilecek kararı merakla bekledi. Video Yardımcı Hakem, 5 dakika sonucunda pozisyonun offside olduğuna kanaat getirdiler ve Real Madrid'in golü bu karar sonrasında iptal edildi. Real Madrid taraftarları bu pozisyonda toplum universumlu futbolculardan geldiğini öne sürerek sosyal medyada isyan ettiler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şampiyonlar Lig'i. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0-0-58'e kadar de... Bir kez bekliyordu. Yeni adresi şaşırttı. Tam yurt dışına gidecekken bakın ne oldu. Son dakika. Ne yaptın Jose Sosa. Fenerbahçe sonrası yeni takıldı. Son dakika haberleri. Sport Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan ve Konular Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de kontratı sona eren Jose Sosa'ya Süper Lig'den iki ekip talip oldu. Sportoto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen yeni ekipler Ümraniyespor Espor ve Ankara gücü, Jose Sosa'yı kadrosuna katmak istiyor. Jose Sosa Son dakika haberleri, Sportoto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla ikincilik Lig koltuğuna oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transferleri beklerken, sözleşmesi biten oyunculara da veda edildi. Takımdan ayrılan isimler arasında yer alan Jose Sosa'ya ise iki teklif birden geldi. Ülkesine dönmeyi planlayan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniye Spor ve Ankara gücü talip oldu. Kafası karıştı. Sarı lacivertli takımla vedalaşan Jose Sosa'nın bu teklifler karşısında kafası karıştı. İstanbul'u çok seviyor. Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. İki takımla da görüşecek. İlk olarak Ümrani Espor ile görüşecek olan Sosa, ardından Ankara gücünün teklifini değerlendirecek. Olmazsa ülkesine dönecek. Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emre Morayv'ın takas teklifi. Bu kez Pelere. Stefan Kurtuz'dan Flaş Sözler. Ana Haber Bültenimizde. Bu kadarıyla, bu kadarıyla pes aldık dedi. Kocam hamileyken teyzemle şimdi kardeşimle dedi. Magazin. Magazin. Güncel. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru tartışma yarattı. Kocam ben hamileyken teyzemle şimdi kardeşimle. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru tartışma yarattı. Hocam ben hamileyken teyzemle şimdi kardeşimle.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 Hafta içi her gün Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudum Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara umut veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru cevaptı ''Hocam ben 8 aylık hamileyken teyzemle ilişki yaşamış.'' Affettim ama şimdi kardeşimden şüpheleniyorum sorusu dikkat çekti. Takipçilerin tepkisini çeken soru karşısında ezmeci, burada güven kırıldıysa her şeyden şüphelenebilir hale gelebilirsiniz. Bu konuda çift terapisi almanız iyi olacaktır yanıtını verdi. En çok aranan haberler. Haber rütemiz devam ediyor yaklaşık 00.58'e kadar değerli dostlar. Gün önce konuşulmuştu, sayı yaptı, Türkiye'de Türkiye rekoru kardı. Ne rekoru haberimizde. Son dakika ele geçirilen en yüksek miktar. Tarihi operasyonda yeni gelişme. Son dakika haberine göre, İstanbul'da ele geçirilen 1.3 ton metanfetamin'e ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı. Operasyonlarından tutuklanan zanlıların sayısı 12'ye yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, İstanbul'da İranlı uyuşturucu şebekesine yönelik 3 operasyonda 1 ton 3.117 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını rehminin yaptığı İranlı şebekenin, yasa dışı yollardan yurda soktuğu kimyasal maddelerle yüklü miktarda metamfetamin üreterek piyasaya süreceğini tespit etti. 12 İranlı şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 farklı tarihte Beyt, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Esenyurt, çekmece ve Güngören'de düzenlenen operasyonlarda 12 İranlı şüpheli gözaltına alındı. Beykoz'daki uyuşturucu çoğaltın merkezi olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 1 317 kilogram metamfetamini, 123 kilo 900 gram kimyasal madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 517.430 lira, 19.398 dolar ve 2.350 avro ele geçirildi. Şebeke elebaşı reke ve doktor olarak tabir edilen iki uyuşturucu üreticisinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Daha önce tutuklanan 7 zanlıyla toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar. Söz konusu operasyonda yakalanan metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soydu konuşturucuda yine büyük operasyon başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada operasyonu duyurmuş ve polis teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etmişti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. MSB acı haberi duyurdu bir şehit. Erdoğan rekordan sonra Allah haber bütçemiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 0.058'e kadar. Z kuşağı oy kullan kullanmasın demişti. Cevabı olay oldu. Magazin. Magazin Güncel Z kuşağı oy kullanmamalı diyen Hakan Ural'a Bezat Uygur'dan cevap Sıkıntı Z kuşağında değil Z kuşağı oy kullanmamalı diyen Hakan Ural'a Bezat Uygur'dan cevap Sıkıntı Z kuşağında değil Oyuncu Hakan Ural Neler oluyor hayattanın canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu Z kuşağı oy kullanmamalı diyen Hakan Ural Sosyal medyada tepki çekti Paylaşım yapan ünlü sunucu, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Ural'ın sözlerine ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan çok cevap geldi. Kanal D'de neler oluyor hayatta isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, Z kuşağı oy kullanmamalı dedi. Ülkede siyasette bir alakan yok. Ülkede siyasette bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun. Biz olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama o yazıyorsun. Beni Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten. Bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence. Z kuşağı oy kullanmamalı diyen Hakan Ural kendisini savundu. Sözlerin çarpıtıldı. Sözlerin çarpıtıldı. 54 yaşındaki yolcuk. Eylem tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi. Sosyal medyada gündem olan açıklamaya bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi. Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Hakan Ural'ın sözlerinin sorun Z kuşağında değil, gündüz kuşaklarında dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cengiz Kurtoğlu konserinde silahı kaldı. Kolay oldu. Kıyafetin yarısı Menedi abla. Benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Sp Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.58'e kadar değer izleyelim. 1000 kilometre öteden vurdu Rusya'dan Gözdağ geldi değerli izleyenler. Rusya'dan hipersonik Gözdağ. Hedefi 1000 kilometre öteden vurdu. Rusya'dan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Rus ordusu hipersonik Sirtom füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Sirtom, Barentis denizinde gerçekleştirilen atış tatbihi katında 1000 kilometre ötedeki hedefi başarıyla vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusu, Barentis Denizi'nde hipersonik siltom füzesinin test atışını gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Barentis Denizi'nde, Sovyetler Birliği filosundan Amiral Gorchkov Fırkateyni'nden siltom hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi. Hedefi başarıyla vurdu. Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, silikon füzesinin yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl silikonluğu ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tanıttığı yeni hipersomik silahların arasında bulunan silikonluğu ses hızının 10 katına, maddol, kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Okul katliamı sonrası silah puanı düzenlediler. Ana haber bütterimiz devam ediyor. Yaklaşık 0058'e kadar değerli izleyen. Yani. Gözlerden uzak büyütüyor, oğullarını gören İran annesinin adeta kopyesi. Gamze Özçelik Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murat Han Kocaman oldu. Gamze özçelikle Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murat Han Kocaman oldu. Görenler annesinin tıpkısı yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murat Han adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik oğullarıyla gündeme geldi. Murat Han Pektaş annesine olan benzerliği ile dikkat çekti. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murat Han kocaman oldu. Görenler, annesinin tıkkısı yorumları yaptı. Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Muratan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde. Kurucusu olduğu Umut Koşanlar Derneği ile başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Muratan merak konusu oldu. Murat Han Pektaş şimdilerde 12 yaşında.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 Ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Nurgumuzda kırlangıçlar uçuyor. E pembe mor salkınlar uyandığımız andan itibaren. Gürgüller tepemizde geziyor öte öte. Fena aşık olduk herhalde. Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz. Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip ikizler nasıl değiştirinize, en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle. Eminev'in zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. O genç adam Yeşilçama damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolpan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Turna Göl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları. Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Deniz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncuydu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı dizi bittikten sonra bir ara sesi sonu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duydu. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik yakın gözlüğü takan bir baba. Bizimkiler dizisinin Alice B. Atılay Ulaşık, Çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin bunları onun hayatını takip ediyor. Umu Işık, şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor. Umu Işık, bizimkilerde rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu. Çelik, Buket sahibiyle evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte Ata Demirel'in hükmündeki gösterisini izlemeye gitti. 13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik Boz'un kameraları sevmiyor. Fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum dedi. İsmail Bayrak. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.58'e kadar değer izleyenler. Çok rahat, çok pe, profesyonel. Taliska'yı çıldırttı. O nasıl gol, gol öyle? Anderson talisçi şapkadan tavşan çıkardı. 95'te muhteşem firki. Son dakika haberleri. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson talisçi golleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Futbol hayatına Alnaslı'da devam eden ve Türkiye'ye geri döneceğin iddia edilen Brezilyalı futbolcu, takımının al ile oynadığı maçta 95'te attığı golle takımına beraberliği getirdi. Taliscan'ın Frikik'ten attığı gol, sosyal medyada hızla yayıldı. Son dakika haberleri, transfer döneminin açılmasıyla birlikte adı, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile sık sık anılan Anderson Taliscan, bu birini devam ediyor. Kariyerine sudi Arabistan ligi takımlarından al nasfıda devam eden Anderson Talisca, ligin 28. haftasında al Ahli ile oynanan maça damgasını vurdu. Karşılaşmanın 95 dakikasında takımı 1-0 gerideyken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı Yıldız, meşin yuvarla ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Talisca, golden sonra sus işareti yaparak rakip taraftarları kızdırdı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden yaptığı vuruşla ağları sarsan taliscaner golü sosyal medyada hızla yayıldı. Anderson taliscan, 95'te takımını ipten alıyor. Bir Twitter konjegbvs la bugün ekste Ve değerli izleyenler, haberimize birlikte tarikabehr.com haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla. Bakmanızı öneririz değerli izleyenler. Seniz de yalan tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlaka daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye